Yönetim kurullarında evet. neden kadınlar olmalı? Ne farkları? Bence en süper soru bu. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Şimdi bir kere şöyle düşünün. Dünya nüfusunun yüzde 50 kadın yüzde 50 erkek. Yani e, tabii ki istisnai üçüncü cinsiyetler de var. Ben onları da yatsınmak istemiyorum ama nüfuslarını bu şekilde ölçülebilir ifadeyle kullanamıyoruz. Dolayısıyla e, sizin şirketleriniz genelde e, günün sonunda yani üç değer zincirinden geçerek de olsa tüketiciye gidiyor. Tüketicinin olduğu ortamda 1200 %50 tüketici kadın. Ya bu kadınların e, aldıkları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 Ben aslında çeşitlilik ilkesi çerçevesinde bunun değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Çok hoş bir anekdot var. Bu toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek için Coca-Cola bir kampanya başlatıyor. Coca-Cola'nın da o dönemdeki CEO'su, Muhtar Kent.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 Hadi 20. yüzyıl geçtik, 21. yüzyılın ilk 21 yılını deviriyoruz. Olmadı. 1945'te kuruldu bir, Birleşmiş Milletler. Ya olmadı. Dolayısıyla e, ben e, bunun e, hem kadınların talip olmamasında hem de bunun bir kulüp mantığıyla yönetilmesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü kadınlar e, daha detaycı, daha ilkeli, bana sorarsanız daha etik,